Savaştın bu bokun içindeyim Öğrendim uğrunda pek etmemeyi Bu savaş benim bu savaş benim Bırakmam peşini bu hayal benim Bu hayal benim yıllarca savaştım Bu bokun içindeyim Öğrendim uğrunda pek etmemeyi Amacım şan şöyle değil sonu bilirim Ama akıtırım kanımı son Yolum yokuşta çıkmadı ayak yorgun Çıkamadım düze çıkamadım düze Yıllarca geçsiniz siz dalganızı Yıllar verdi size fazlasını bir bok olmaz ediniz buldu fırsatını Şimdi anlatacağım size başarıyı Başaramadın beni yıldırmayın Kimdi ellerinizle bana dokunmayın Bu hayat benim dolumayın Sıçtaşlı <gülüyor> köpek gibi Bu savaş benim bu savaş benim Bırakma peşini bu hayal benim bu hayal benim Yıllarca savaştım bu bokun içindeyim Öğrendim oğlumla Etrafımda dolaşıp da bana hesap sormayın Zamanı gelince alacağım cevabı Sorulacak hepsinin hesabı Tabi ki kefilecek bunun cezası Daha yeni başladığım için öfke Sevgimi bitirdiniz kaldı çölde Saygıda duymuyorum artık sizde Sadece yaşadığım içimde şüphe Kovala kovala hep havada Yalaka yakala kemini aldım Aramayın cevap satırda anlatacağım size yakında Taka şaşırmayın duyunca gözünüz kalkıyor sustukça Ben de yazacağım gururla kalın sağlıcakla Bu savaş benim bu savaş benim Bırakmam peşini bu hayal benim Bu hayal benim yıllarca Savaştım bu bokun içindeyim Öğrendim uğrunda pet etmemeyi Bu savaş benim bu savaş benim Bırakmam peşini bu hayal benim bu hayal Sadece savaştım bu bokun içindeyim Öğrendim uğrunda